Anışaklara <Gülüyor> Rizelere gittin mi kimdi geriden çıktım yola midran zula berdim param tayran olup oldu sana rüzeni basın gelin vurgulum sana tayran olup oldu sana rüzeni basın gelin acım sana tayran olup oldu sana rüzeni basın gelin vurgulum sana şimdi bize de